Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ile karşınızdayız. Ben Deniz Ömer, tarifim Tarikhaber.com, Ana haber bütüleri başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saatli ekranlarda gün önüne çıkan gelişmeyi sercim ama benim. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak. Sosyal cep tarik haber, Pinterest tarik haber, OK tarik haber, TikTok tarik haber, TV, Facebook tarik haber, LinkedIn tarik haber, Yay tarik haber, Tumblr tarik haber, Instagram tarik haber, Instagram tarik haber. Street Game Paralyze 1, Red Grand Type 73 sur 8 YouTube Tarık Haber TV ve K. Ömer Tarık'a Masyaplar'da yayındayız. Ya sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar, Bir Kolay'da yayındayız efendim, Bir Kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz değerli dostlar Twitter kanalımız The Game Paradise birden bizi takip edebilirsiniz Kolayla yayındayız değerli dostlar. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Oku Canlı yayında, yayındayız <gülüyor> değerli izleyenler. Oku Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Like ile yayındayız değerli dostlar. Like kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. dev işte yine dostlar Twitch kanalını basta haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Nunularda yayınlıyız der dostlar. Nunulay kanalımız takvbet üzerinden bize ulaşabilirsiniz. ilk haberimize <gülüyor> geçiyoruz değerli dostlar Bizans oyunlarıyla dedi Bakan Bakansoy'dan İmam Bolaçlaması geldi Akşener'in sözlerine mitinge damga vurdu artık sadece İstanbul'unun değil dedi değerli izleyenler son dakika haberine göre Alpınmaz'dan Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi düzenlendi Akşener'in sözleri damga vurdu 25 milyon seninle, dedi. Son dakika göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrası sana şahane destek buluşması gerçekleşti. Altılı masalde tek tek açıklamalarda bulunurken, Saadet Partisi lideri Temel Karbamboğlu sağlık sorunları nedeniyle mitinge katlanmadı. İYİ partileri dedi Merakşener'in, Ekrem İmamoğlu için kullandığı sözler ise, Millet iradesi mitingine damga vurdu. İşte hande yaşaranlar. Haber. Haber. Politika. Son dakika altırlı masadan Ekrem İmanoğlu'na destek mitingi. Akşener'in sözleri damga vurdu. 85 milyon senindir. Son dakika altırlı masadan Ekrem İmanoğlu'na destek mitingi. Akşener'in sözleri damga vurdu. 85 milyon seninle Son dakika haberi, İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane'de destek bulması gerçekleşti. Altınlı Masa liderleri tek tek açıklamalarda bulunurken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle mitinge katılamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu için kullandığı sözler ise millet iradesi mitingine damga vurdu. İşte Saraçhane'de yaşananlar. Son dakika, İstanbul'da bugün tüm Gözler Saraçhanedeki Ekrem İmanoğlu'na destek mitingine çevrilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB, Ekrem İmanoğlu hakkında ahmak davasında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası altırlı masayı oluşturan liderler bugün İstanbul'a geldi. İBB binası önünde dev bir sahne kurulurken, Gözler liderlerin yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Tek tek kürsüye çıkan liderlerden ortak umutsuzluk yok mesajı geldi. Kalabalık bir katılımın olduğu görülen buluşmaya Saadet Partisi Temel Karamoğluoğlu sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Mitingdeki en dikkat çeken anlar ise İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu için, artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de seninle olduğunu görüyoruz ifadelerini kullanması oldu. İşte detaylar. Alana ilk gelen lider Kılıçlaroğlu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu hakkındaki kararın açıklandığı gün Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Saraçhanedeki miting alanına ilk gelen isim Kılıçdaroğlu oldu. Onun ardından gelen Liderler İyi Parti Lideri Meral Akşener, Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal oldu. Ekrem İmamoğlu, siz ne derseniz o olur. Millet iradesi mitinginde ilk olarak kürseye çıkan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle. Siz ne derseniz o olur. Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizde sizinle ne alıp veremediği var. Oyunuzu saymadılar. 4 oy pusulasından üçü geçerli, büyükşehir belediyesi için kullandığınız oy geçersizdir dediler. Tertemiz. helal oyunuzu iptal ettiler. Seçimi yenilediler. Sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne eskiden bizden bir gün önce kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3,5 yıldır bankalardan bir kuruş vermiyorlar. Hepimizin çok yakından bildiği, eskiden bu şehirde taksilerle ilgili kararları ibe alırdı. Artık taksi kararları İstanbul'dan değil Ankara'dan alınacak diyorlar. Daha ilginç şeyler var. Mesela bu çok komik. Eskiden Gezi Parkı'nın mülkiyeti sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Yok dediler, Gezi Parkı artık vakfa ait olacak, biz yöneteceğiz dediler. Daha onlarca örneği sayabilirim. Siz ne yaptınız? Bir kere değil iki kere üst üste belediye başkanı seçtiniz. Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkardılar. Üstelik baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka hakim getirtip karar çıkarttır. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne dertleri var. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar. Milli irade kendilerinden bir karar verirse hiç sorun yok ama başka türlü bir karar çıkarsa bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama yapsınlar. Nafile, nafile, nafile. Kişilere, gruplara, vakıflara cemaatlere, partilere, kişisel yakınlığınızın olduğu bu tarz kurumlara yakın olmayacağız dedik. İstanbullular beni bunun için seçtiler. İsraf düzenine hep birlikte son verdik. Bütçemizi 16 milyon İstanbullunun emrine sunduk. Bir avuç insan avucunu yaladı. Bugün bize yapılanların tümü işte bu yüzden. Bu sadece israf düzenine son vermekte kalmadık. İstanbul'da insaf düzeni kurduk. Buradaki irade, Türkiye'nin demokratik ve güçlü bir devlete, huzurlu ve zengin bir topluma, eşit ve özgür yurttaşların ortak geleceğine kavuşmanın umudu, iradesi ve teminatıdır. Bu ittifak basiretin ve ferasetin ittifakıdır. Bu irade ve bu ittifak, zorla baskıyla, yargı darbesiyle bu ülkeyi yönetebileceklerini, milli iradeye şekil verebileceklerini zanneden acizlerin devrine son verecek. Türkiye için yeni bir dönem açılıyor. Bugünden itibaren Türkiye için yeni bir dönem açılıyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasisi tahrip olmuş, vatandaşları yoksulluğa mahkum edilmiş, meclisi çalıştırılmayan, adaleti çökmüş bir ülke olmaktan kurtulacağız. Bu ülkede kurdukları bozuk düzeni ortadan kaldıracağız. Rahmetli Bülent Ecevit'in sözleriyle söylersek, bozuk düzen onarılır, ama bu düzen bozuk da değil, çurumuş düzendir ve çurumuş her şey gibi çura çıkarılmalıdır. CLP lideri Kılıçdaroğlu'ndan on bir madde, adalet her ya da geç gelecek. İmamoğlu'nun ardından kürsüye ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. CHP lideri 11 bir madde ile konuşmasını özetledi. Bir adalet kutup yıldız gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizlik. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek. İki adaleti dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmazsa adaletsizlik olur. Üç adaleti dağıtacak kişi, sarayın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü sofraya oturan alimin fetva yanlıştır. 4. milli irade 1921 ve 1924 anayasalarının birinci maddesi şudur. Hakimiyet egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. 5 adalet bugün temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun. Bu ülkede adalet var mı diye. Emin olun büyük bir kısmı bu ülkede adalet yoktur diyecek. Biz altılı masa olarak adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bugün Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Bu manzarayı bitireceğiz. Altı yargıç koltuğunda yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazsan, parti teşkilatından gelenler hakim koltuğuna oturdular. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Yedi zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Öteden beri bu ülkede zulüm var. Vekillerimiz, gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı. Sekiz şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milim geri adım aktırmayacaktır. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz. Açık ve net ifade edeyim hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. 9- Göndereceğiz, göndereceğiz. Adaletsizliği kuran haline getirenleri göndereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin, altılı masa kararlı. Bu ülkeye huzuru, bereketi, adaleti getireceğiz. On Hiç kimse unutmasın ve umutsuzluğa kapılmasın. Bu bir maratondur. Maratonun sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek. Asla başınızı öne emeğin, önümüzde 6 ay kaldı. 11- Siz de haykırın. İktidar, iktidar, iktidar. İktidar olmak için geliyoruz. Babacan, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Kılıçlıaroğlu'dan sonra kürsüye gelen Deva Lideri Ali Babacan konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayhunlarla revanş almasını reddediyorum. İsyanımızı, feryadımızı tüm İstanbul'un, tüm Türkiye'de uysun diye buradayım. Nedir bu çektiğimiz ya? Devlet gücünü eline geçiren başlıyor aşağıdakilerini ezmeye, kendi rakibini kendi sevmediklerini ezmeye, zulmetmeye. Üste çıkan alttakini eziyor. Başlıyor zorbalığa. Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetme ile başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabını vereceğiz inşallah. Sayılı gün çabuk geçer. İşte biz bu ülkede yaşanan nöbetleşe zorbalığa karşıyız. Adalet olsun istiyoruz. Bu millet 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'da silah, topla, tüfekle demokrasiye kast edenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş millettir. Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, de Edip'lere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömen millettir. Bu millet yargı oyunlarıyla kendi iradesini görmezden gelenlere en iyi cevabı ilk sandıkta verecektir. Çok yakında verecektir. Biz herkes için adalet demek içini buradayız. Herkes için özgürlük demek için buradayız. Kürt, Türk, Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam farkı, inansın, inanmasın fark etmez, hep beraber Türkiye'yiz. Yıl 2002. Şu andaki iktidar 3 üye ile mücadele edeceğim diye başa gelmedi mi? 3 üye neydi? Yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele. İş döndü dolaştı 3 üye bu milletin başına çöktü. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar var mı? Ekrem İmamoğlu kardeşimizi yasaklamaya çalışan zihniyet. Kendi mücadelesini unutan aynı sıkıntıyı başkalarına yaşatan zihniyetle karşı karşıyayız. Devlet gücünü kullanan, Süreyle ve hukukla sınırlı olmalıdır. Üç dönem kuralı vardı. 2015'te doldu bu üç dönem. Uçaktan gelirken yok bırakmam demiyor. Yetmiyor, şu andaki iktidar partisinin kuruluş rakitinde vardı. Süre doldu. Ne zamanki devlet gücünü kullanan hukuk tanımaz işte o andan itibaren güç yozlaştırması olur. 2018'den sonra bütün yetkiyi elinde toplayan, tek imzayla ülkeyi yöneten ülkeyi bataklığın içine düşürmüş durumda. Farklı fikirlerden, kimliklerden, dünyadan korkmayan Türkiye istiyoruz. Özgürce konuşan cesur ve zengin Türkiye istiyoruz. Endişeye mahal yok, biz buradayız. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız. Bu meydan var ya bu meydan. Yarına nasıl bir ülke bırakacağımıza karar verecek meydan. Korku mu, umut mu? Depresyon mu, umutluluk mu? Açlık mı, zenginlik mi? Çatışma mı, barış mı mı? Baskı mı? Özgürlük mü? Otokrasi mi? Demokrasi mi? Birileri cevabı alsın. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı bu meydan ilk seçimde karar verecek. Sözlerime son verirken, 95 milyon birden büyüktür, Türkiye birden büyüktür diyorum. Hepinize saygı ve selamlar. DP lideri Uysal, bu büyük ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor. DP lideri Gültekin Uysal'ın açıklamaları şöyle. Kalkbildim daha başını duman almış. Aslan payını aslan olmayanlar almış. Aziz İstanbul'un, Fatih'in emaneti kutsal şehir. Aziz İstanbuldular, kıymetli genel Başkanlarım, Demokrasi mücadelesini yılmaz savunucuları öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bir tarihi günde buradayız. Aya ilk ayak basan astronotun dediği gibi benim için küçük ama insanlık tarihi için büyük adımdır dediği gibi. Türk milletinin tarihi yürüyüşünde önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Bir büyük hüzün içerisindeyim. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyim. Gençlerim adına büyük üzüntü içerisindeyim. Evlatların geleceğini göremeyen annelerin, babaların adına üzüntü içerisindeyim. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Zalim zulmünü celladına yaptırılmış. Zalime, onun cellaklarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Yekücüt oluyoruz, hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. 2019 yılında aslında Türk demokrasisinin çok partili hayata geçmemizden itibaren darbelere, kesintilere rağmen, sandıkla ilgili bir büyük tartışma olmamış. 6 Mayıs 2019, Türk demokrasisi için bir büyük kırılmanın yaşandığı tarihtir. Demokrasisinin ana kolunun çökertildiği tarihtir. İstanbul'da milletin iradesiyle belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yetkisinin alındığı tarihtir. Ama milletimiz milli iradenin önüne set çekilmez, duvarla örülmez, milletin gücü, azmi, kararlılığı her daim önüne örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır. Türk demokrasisi işte bunun tarihidir. İşte bugün de bu bitmez kim ve garezin, İstanbul'da millete yaslanarak iktidar olanların zaman içerisinde devletin tahakküm eden gücüyle beraber milletin iradesinin üzerine hakimiyetsiz, kayıtsız, şartsız milletindir iradesi üzerine kayıt ve şart koymak için dün Ekrem İmanoğlu'na, İstanbul şehremenine bu cezayı verdiler. Ama bilsinler ki, bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararı alanları biliyoruz. Aldıranları biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Herkesin bildiği bir sır biliyoruz. Demokrasiyle, hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gördük. Bakmayın isimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri batanları çok oldu. Onların adaleti deniz feneri davalarında zaten batmıştı. Buradan haykırıyorum. Adaleti sistematik bir şekilde bu memlekete uygulayanlara haykırıyorum. Adınız ak olacağını aldınız ak olsaydı. Yarınlarda göreceğiz. Bu ülkenin kaldırım taşlarında İstanbul başta olmak üzere, bu kararları alanları alnı dik, başı dik şekilde dolaşamayacaklar. Nasıl ada adada sizi burayı tıkan irade böyle istiyor diyorlarsa burada ortadaki çarpıkları ifşa edercesine hakim karar veriyor. Zaman zaman bu iktidarın hukuk reformundan bahsettiğini biliyoruz. Yakınlarda bütçe görüşmelerinde önünde ifade ettim. Siz reform yapmayın, siz organize kötülük yapmaktan vazgeçin, FETÖ'cülerin size bıraktığı hukuksuzluk icat etmekten vazgeçin. İşaret fişeğini buradan yaptığımız hukuk mücadelemizin, demokrasi mücadelemizin, eninde sonunda milletin iradesiyle, tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Onların tek bir iddiası, ideali ve davaları var. Onlar bir kişinin, ailesinin ve şurekâsının iktidarı ve mutluluğu için kavga veriyorlar. Oysa bizler bugün ne kadar haklı, doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Altırlı masa etrafında bir araya gelmiş olanlar. Bugün burada bulunanların demokrasi diye kavgası var. Korkusuzca yaşama hürriyeti adına meselesi var. Bu ülkede fırsat eşitliği diye kavgası var. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi kurmak gibi ideali, mücadelesi kavgası var. Bugün buradan attığınız adımla beraber Büyük Atatürk'ün 1919'da bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken tarihe düştüğü gibi kaydı not düşüyorsunuz. Kız Kulesi açıklarında bandırma vapuru aranmak istenir. Büyük Atatürk aranmasına müsaade eder. En nihayetinde bir şey bulamazlar. Bandırma vapuru usul usul Karadeniz'e açıldığında, işte bizim için de mihenk, kılavuz olan tarihi sözünü etmiştir. Onlar zannediyor ki, biz Anadolu'ya mühimmat ve silah götürüyoruz. Oysa bilmiyorlar ki, biz Anadolu'ya mühimmat ve silahtan daha önemli bir şey götürüyoruz. Anadolu'ya cesaret ve irade götürüyoruz demiştir. Bugün buradan sadece İstanbul'umuz değil, Çatlamış toprakların hasretini dindirmek için her birimiz Türkiye'nin üzerine örülen kademe kademe her gün rengi koyulaşan bu örtüyü atıp kaldırmak adına cesaretik ve iradeyi taşımalıyız. Allah'ın izmiyle taşıyacağız. Gün görünmez ordularla buluşma günüdür. Bu büyük cumhuriyetin tarihi yürüyüşle bize bahşettiği değerlere sahip çıkacak. Yeter söz milletindir diyecek bu atanmış hakimlerin verdikleri kararları Allah'ın izle hep beraber yerle bir edeceğiz. Bugün burada bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum. Bu mutluluğumu şu sözlerle tamamlamak istiyorum. Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar, çaldıkları yetmedi sandığı çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki günümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. Davutoğlu bu kararın milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle: İstanbul'un iki kez seçilmiş değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, Değerli Başkanı, Değerli Dostum Sayın İmanoğlu. Değerli Genel Başkanlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Meselemiz Sayın İmanoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değil. İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yarınlarını korumaktır. Bizim meselemiz siyaset üstü meseledir. Altı genel başkan olarak buradayız. Farklı siyasi partilerdeyiz. Hepimiz insan onuru, temel hak ve özgürlükler, demokratik hukuk devleti diyoruz. Bu meydan tarihi sahnelere şahit oldu. Dün akşam Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmek için İBB binasına girdiğimde hafızamda iki manzara canlandı. 28 Şubat şartlarında Sayın Erdoğan'a benzer mahkumiyet kararı verilmişti, ben de oradaydım. 15 Temmuz'da bu binayı savunmak için misilikler şehit oldu. Yüreğimde, boğazımda bir şeyler düğümlendi. 21 Nisan 1998'de İBB binasında hangi değeri savunduysam, 15 Temmuz 2016 akşamı hangi değerleri savundaysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım. Sakın ha, sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın. Geçmişte Nis mutlak güç sahipleri aldandılar. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat'ı yapanlar zannettiler ki kurdukları vesayet düzeni sürer, partileri kapattılar, siyasetçileri yasakladılar, düşünce özgürlüğünü, basını yok ettiler. Ama onlar gitti ama milletimizin demokrasi aşkı kaldı ve kalacak. Güç sahiplerine şunu hatırlatıyorum, o avcunuzda tuttuğunuz güç var ya o güç, onu kaybettiğiniz için sıktığın her ankordan bir ateş gibi sizi yakar. Milletin vicdanına dönünüz. Düğün aldığınız kararla bize mesajınız şuysa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mahkumiyet üzerinden makamından alabiliyorsak, 2023 seçimlerine ipotek koyarız diyorsanız, sadece bu meydanı dolduranlar adına değil 85 milyon adına söylüyorum. Korkmadık, korkmadık, korkmayacağız. Tehditlerinize boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın ha seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın. Bu konuda hiçbir söz söylememiş. 24 saat geçmiş olmasına rağmen Sayın Erdoğan'a ve iktidara sesleniyorum, sakın bize tarafsız mahkeme karar verdi demeyin, inanmayız. Kaşıkçı, Rahip Bronson davasında şerefli Türk yargısını nasıl siyasete esir ettiğinizi biliyoruz. Değerli yargı mensupları omuzunuzda ağır ve tarihi yük var. Alacağınız her karar bir belediye başkanını, bir siyasi genel başkanını ilgilendirmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek. Hakim teminatının olmadığını, aile kaygısı taşıdığınızı biliyorum. 27 Mayıs sonrası sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diye bazı yargı mensupları bir başbakanı iki bakanı İdam sekasına gönderdi. 12 Mart, 12 Eylül mahkemeleri bir sağdan bir soldan diye genç finanları İdam sekasına gönderdi. FETÖ yargısı yargıyı eline alarak Türkiye'nin en kara gecesi 15 Temmuz'u yaşattı. Bakın hepsi gitti. Şerefli Türk yargısının mensupları, Hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının aidiyeti adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. Siyasi baskılar sebebiyle YSK başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz ümit ederim. Baskı altına alınırlarsa onların arkasında 6 parti genel başkanı olarak dimdik duracağız. Bir tahrik ortamı yaratılarak, kutuplaşma ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı, İktidar partilerine gönül verenlere sesleniyorum. Değerli kardeşlerim sizler vesayete karşı milli irade dediniz. Yaşı yetenler 21 Nisan 1998'de Sayın Erdoğan'ın yanındaydılar. Sakın ha tahriklere kapılmayın. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. O geniş kitlelerin bu kararla yürekleri dağlandı, başları öne eğildi. Kaldırsınlar kafalarını biz yeni vesayetler kurmak için emek vermedik desinler Sayın Erdoğan'a ve Beştepe'de oturanlar. Değerli AK Parti'yi desteklenleyen seçmenler sizin kazanımlarınız temenatı demokratik devlettir, insan hak ve özgürlükleridir. 85 milyonun her vatandaşı aynı hak ve özgürlüklere sahip olacak. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine sesleniyorum, milli birlik, kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmekle korunmaz. Milli hakimiyetin temeli esası, milli iradedir. Kim ki milli iradeye el uzatırsa, gerçek terörist, vatan düşmanı olur. Milli irade olmadan vatan korunamaz, millet birleştirilemez, devlet güçlü kılınamaz. İstanbul benim en büyük hocamdır. Estetimizin, mimarimizin, medeniyetimizin, siyasi kültürümüzün merkezidir. Sizin iradenize ipotek koyacak olan kim olursa sadece gelecek parti genel başbakanı, bir eski başbakan olarak değil, bir İstanbullu olarak direnecek, Sayın İmamoğlu'nun haklarını korumak konusunda en ufak tereddüt göstermeyeceğiz. Gelecek kaygısı taşıyan değerli vatandaşlarım, çok zorlu badireler atlatan milletim. Biliniz ki biz ayaktayız. Yeni bir Türkiye için yola çıktık. Cumhuriyetimizin 100 yıllık, demokrasimizin 75 yıllık tecrübesini bir sofrada topladık altı parça olarak. İşçi, çiftçi, kadın, genç Esnafımızın başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmek hedefimizdir. Hedefimiz düşüncesini açıklarken korkmadığı, inancını yaşarken korkmadı, düşüncesini dile getirirken terörist diye suçlanmadığı Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Altılı masa Türkiye'nin, milletin masasıdır. O sofrada, o altılı masada ne var diyorlar. İşte söylüyorum, Türkiye'de iki sofra var. Birisi çıkar için birbirini yedi, herkesin birbirine çelme taktığı, marinalarına çökülen, kendi bakanlığına dezenfektan satan kurtlar sofrası var. Biz o kurtlar sofrasına karşı Hacı Bektaş Veli'nin elini, gönlünü sofranı açık teut diyerek Halil İbrahim sofrasını kurdu. Bu sofrada haram lokma olmayacak, yetim hakkı olmayacak, kimsenin aşı kimseye haram olmayacak. Bu sofranın aşınlandığımız inandığımız değerlerdir, özgürlüktür, adalettir, refahtır, eşitliktir, siyasi adattır. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Müsterif olun bu kara kışlar geçecek. Üstad Neşet Ertaş'ın deyimiyle Cumhuriyetimizin gelecek yazını kimsenin kışa çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Önümüzde seçim var. Bu seçim sadece bir iktidar değişimi değil, Cumhuriyetimizin mayasının demokrasiyle taçlanacağı seçimdir. Yoksulluğa karşı insanca onurlu yaşamak düzeni seçimidir. Yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçim sonucunda kimse kaybetmeyecek, hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek, hep beraber yeni ufka inançla, kararlılıkla, azimle yürüyeceğiz. Cumartesi günü Şebi Aruz, Vuslan. Hazreti Mevlana'nın talebesiyim. Onun sözüyle bitirmek isterim. Biz bu toprakları ancak sevgi tohumları ekmeye geldik. Biz Anadolu, Trakya sevgi tohumları ekmeye geliyoruz. Birileri haftada bir masa dağılacak diyor. Onlar çok bekler çok. İktidara sesleniyorum. Bu masa sizin kurtlar sofrası masanız değil. Bu masa Halil İbrahim masası. Dağılmayacak. Meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. Meselemiz Türkiye'nin geleceğini, gençlerin terk etmeyi düşünmeyeceği yeni ülkeyi inşa etmektir. Önümüzdeki ilk toplantımızda geçiş sürecinin yol haritası ve ortak politika hedeflerimizi açıklayacağız. Müsterih olun, yeni bir Türkiye yeni bir yüzyılda gelecek. Allah'a emanet olun. Akşener, geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şöyle. Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular, çok değerli genel başkanlar, hanımefendiler, Beyefendiler, kalbimiz her şeyimiz gençler. Bu atkının hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık, giderken genç kızımız adı Kıymet Doğan'dı. Arabamın camını çaldı, boynundan çıkardı, Ekrem Başkanıma vereceksin Meral abla, ona dua edeceğiz dedi. Bu atkı Kıymet'in atkısı, kalbinden dualar eden, haksızlığı lanetleyen gencecik kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır. Yüzyıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada. Saraçhanede. Ama yüzyıl önce verilen kararın, ilkinin, iradenin temsilcileri kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar burada. İstanbul'dan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye haykıranların o sesini duymayanların, onların saraylara kapandığı anda milletin sesini duymadığı anda biz Saraçhanedeyiz. Bir tiyatroya, bir haksızlığa, Kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular, diyorsunuz ki, saray sizinse saraçhane bizimdir. Diyorsunuz ki, zulüm sizinse, haksızlık sizinse sandık bizimdir, sandık bizimdir. 16 milyon İstanbul'un iradesi burada. Millet burada, milletin sesi, demokrasi, irade burada. Milletin iradesi burada. Ekrem kardeşimin yanında. Gençler diyor ki, yaşasın hürriyet. Kahrolsun istibat. Bu sese kulaklarını kapasalar da size, bize terörist deseler de, haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da, cezalandırsalar da bu irade, bu ses, bu yürek, bu cesaret, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki, 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhaneden görüyorum. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Ele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Demokrasi bizimdir, sandık bizimdir ve bu irade elbette ki bizimdir. 16 milyonun iradesine sahip çıkıyoruz. Öte yandan CHP lideri Kılıçlaroğlu'ndan Sarıçhanedeki buluşma öncesi bir paylaşım geldi. CDP lideri Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'deyiz. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir. Ifadelerine yer verdi. Altırlı Masa'dan bir lider Saraçhane'ye gelmedi. İstanbul Saraçhane'deki mitingde Altırlı Masa sağlık filesi verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge sağlık nedenleriyle mitinge katılamadığını açıkladı. Temel Karamoğluoğlu daha önceden ayarlanan bir hastane randevusu olduğu için alanda olamayacağını belirtip şu tite attı. Dün neler yaşandı? İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmanoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Siyasi Yasak Kararı Mahkeme, İmanoğlu'nun, Siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu'nun, TCK 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. Kartal Adliyesindeki duruşmaya katılmayan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karar ne olursa olsun, KH sevincimizi KH irademi göstermek adına herkesi saat 16'da Saraçhane'ye davet ediyorum ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir. İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi. İmanoğlu görevden alınırsa. Kader Birliği sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur. Karşınızdaki Erdoğan, dedi İmanoğlu ile Akşener'i eleştirdi. Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmanoğlu iddiası. Kararın açıklanmasının ardından hem siyasi liderler ve belediye başkanları, hem de Halk Saraç ve ve önünde toplandı. Akşam saatlerinde İmanoğlu ve Akşener, Birer konuşma yaptı. İmamoğlu, mücadelemiz daha güçlü başlıyor. İmamoğlu yaptığı açıklamada halkın verdiği yetkisi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle ifadelerini kullanırken, İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde okuduğu şiir nedeniyle hapse atılmasını hatırlattı. Akşener, bu şarkı burada bitmez. Akşener biz gereğini yaparız. O Büyükşehir Belediye Başkanı, buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip, bu şarkı burada bitmez dedi. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyordu bu şarkı burada bitmeyecek şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini yarıda kesti. Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndü, İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması Bizans oyunlarıyla. Ana haber bütelimiz devam ediyor. <gülüyor> Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İmamoğlu'ya ilgili ilk açıklamaya geldi. operasyonun hedefi diyerek o ismi işaret ettiği değerli izleyenler. Son dakika haber göre Bahçeli'den İmamoğlu'nun açıklaması geldi. fırsatçılara gün doğmuştur dedi. Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İstanbul Anadolu'da 2. Asya ceza mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu kara siyasi ortamını sadece Hareketlendirmek de kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da demiş. böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. İfadelerin kullandığı Bahçeli ayrıca operasyonun hedefi CPG Başkanı'dır diyerek Keval Kılıçdaroğlu'na işaret etmiş. Haber, haber, politika, son dakika, Bahçeli'den İmanoğlu açıklaması fırsatçılara gün doğmuştur. son dakika. Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması, fırsatçılara gün doğmuştur. Son dakika haberi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, İstanbul Anadolu 7 Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekte kalmamış, albuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca,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 Son dakika, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasıyla ilk kez açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bahçeli, İstanbul Şehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır dedi. Bahçeli'nin İmanoğlu davasıyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde. 1. İstanbul Anadolu 7 Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekte kalmamış, avuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. 2. Malum olduğu üzere, İlk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket nararı atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahteklıktır. 3. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakim, adaletin evrensel ilkeleri havidir. Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka,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 Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu'yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum çapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhanede gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. 6. Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, Alpi Başkanı ile İmanoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır. 7. Kılıçlaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kulfastır. Altılı masada Kılıçlaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhanede İmanoğlu ve Alpi Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır. 8. Bu yıl içinde sekiz defa toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altı bir formatlı masa artık geri dönülemez ve ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir. Dün akşamdan bu yana yargıyı suçlamak, hükümeti töhmet altında bırakmak ise haksızlıktır ve yanlıştır. Dokuzuncu. Saraçhanede toplanan veya altılı masaya gönül veren insanlarımızın beklentisi Cumhurbaşkanı adayının bugün ilan edilmesidir. Sekiz toplantıda sonuç alamayan partilerin, Fiilden erkene alınmış dokuzuncu toplantıda adaylarını açıklamaları acil ve demokratik bir ihtiyaçtır. Onuncu Milletimiz artık bu orta oyununa son verilmesini, istismar kumpanyasının bitirilmesini, demokrasi ve hukuk istismarlarına kilit vurulmasını arzulamaktadır. Zillet ittifakı bu sorumluluktan kaçmamalıdır ve nihayetinde de kaçamayacaktır. Bu iş bugün sonuçlanmalıdır. Onbirinci İmamoğlu'nun durumuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte maruz kaldığı hukuksuzluk arasında bağlantı kurmak, benzerlik oluşturmaya çalışmak bir defa akıl tutulması, ileri düzeyde bir tutuluk ve tuhaflıktır. Geldiğimiz bu aşamada altılı masa adayını netleştirmelidir. 12. aksi halde milli irade siyaset kalpazanlarına, sahte demokratlara, yargı kararından siyasi sonuç çıkarmak için Saraçhane nöbeti bekleyen parti başkanlarına bunun hesabını sandıkta misliyle soracaktır ilginizi çekebilir. İmamoğlu'na destek mitingi. Bir tek o lider katılmıyor. AK Parti'den muhalefete İmamoğlu tepkisi şiddetle kınıyoruz. İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması bizden soyunlarıyla ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Partili Hamza Dağ'dan Saraç göndermesi Ama haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberi bize geçiyoruz. Pekten açıklama geldi. Çıkınca gerek duyurdu. Fiyatlar Türkiye'de bu Putin'den son dakika doğalgazat merkezi açıklaması geldi. Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek dedi. Son dakika haberi göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli doğal gaz merkezi açıklaması geldi. Putin yaptığı açıklamada Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca diye konuştu. Finans, finans, ekonomi. Putin'den son dakika doğal gaz merkezi açıklaması fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Putin'den son dakika doğal gaz merkezi açıklaması.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 Moskova'da Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyat Türkiye'de belirlenecek. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca dedi. Rusya'ya yönelik eşi görülmemiş yaptırımlar uygulandığına işaret eden Putin, döviz rezervlerimizi çalarak, rubneyi çökerterek ve yıkıcı enflasyon yaratarak kısa sürede ekonomimizin yok edilmesi hedefleniyordu dedi. Söz konusu hedeflere ulaşılamadığını vurgulayan Putin, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası ve bölgelerin ortak çabaları sayesinde durumu istikrara kavuşturmayı başardık. Rus ekonomisinin yıl sonu itibarıyla %2,5 küçülmesi bekleniyor. Bu bir düşüş evet ancak çoğu batılı ve bizim bazı uzmanlarımızın beklediği gibi %20 küçülme olmayacak ifadelerini kullandı. Rus rublesinin de bu yılın en güçlü para birimlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Putin, bu sonucu sermaye çıkışlarındaki düzenleme, gaz ödemelerini rubleye çevirme şartı, Ortaklarımızla ticarette ulusal para birimlerini etkin bir şekilde kullanma kararlarımız ve sorunlu bir mali politika sayesinde elde ettik, dedi. Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı arttı. Vladimir Putin, Rusya'nın, temel ticaret ortaklarıyla arasındaki lojistik ve mali kısıtlamaları kaldıracağını belirterek, batılı ülkelerin yaptırımlarla Rusya'yı dünyadaki kalkınmanın kenarına itmeye çalıştığını hatırlatmak istiyorum. Ama asla kendimizi tecrit etmeyeceğiz. Tam tersine, bundan çıkarı olan herkesle işbirliğimizi genişletiyoruz ve genişletmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Rusya'nın yaptırımlara rağmen Avrupa Birliği'ne abi ihracatını önemli oranda artırdığını vurgulayan Putin ilginç bir gözlem var. Yaptırımlara rağmen yılın ilk 9 ayında AB'ye temel ürün ihracatımız 1,5 kat toplam ihracatımız %42 arttı. Ticaret fazlası da bizim lehimize 138 milyar dolar düzeyinde. Avrupa ürün ve hizmetlerimizi tüketmeye devam ederken ihracatı geri tutuyor. Böyle bir dengesizlik sonsuza kadar devam edemez dedi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kritik faiz kararı açıklandı. 14. Ve değerli cihanlar, bu haberimizde tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.